Dokunabilirsem bir tane diye bile ben dokunabilirsem, değil mi? Bu bakın bu memleket bir insanla ne yerlere geldi. Bir insandır her şeyi değiştiren. Evet. O yüzden Eyvallah. hepimiz üstümüze düşen görevi kendi alanımızda önce kendimize. Evet. Sonra evet. çocuklarımıza çünkü kitapta da şöyle başlıyoruz diyoruz ki bir eğer mesela uçakta giderken ne derler işte bir hava boşluğuna düşerse uçak üstten maskeniz düşebilir evet. ve İyice önce mi? siz aynen öyle önce şahane. çocuğunuza yard, çocuğunuz bile olsa yanınızda önce kendi maskenizi takacaksınız evet. ki ona yardım edebilirsiniz. Evet. Evet. O yüzden bizler yok şurası böyle burası böyle esen mi kurtaracaksın e yani.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 İmtihan Neden mı? geldik? Ne yapıyoruz? Ee, kendi ruhsal enerjimizi biz evrensel enerjiyle buluşturmamız için buralardayız aslında. O imtihan dediğimiz şeyler aslında kendi enerjimizi yükseltme çabalarımız evet. ve her yaş evet çocuklarım benim buraya gelmemde çok büyük bir faydası oldu. Değil mi? Belki bu o zaman beni zorlamasalardı ben aynen size. öyle. Ben ee, o zaman e, beni zorlamasalardı e, ben belki eğitimlere aynen çok teşekkür ediyorum. Evet. Başlamayacaktım. Bu süreç başlamayacaktı. Allah'a çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Ee, bu, bu ülkenin kızı olarak Yüksel Hocam e, bu yolda mücadele edenlere <gülüyor> e, ne söylemek istersiniz? Yani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 Ee, bunu en iyiyle anlatacaksınız. Ee, şöyle. Ne yapsınlar? Ee, yani kendi e, fikirlerimden nacizane Yani farkındalık. Ben e, farkındalık nedir diye sorduğunuz zaman Hı -hı. gerçekten bütün mesela hipnoz o. Enerji Master Trainer eğitimlerim <gülüyor> bittiğinde hipnoz eğitimlerim bittiğinde ben sabah son eğitime mesela son gününe katılamadım. Hı -hı. Bir uyandım benim sol taraf.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 E, bilissel sürecin de midir? İşte o süreçleri de hep beraber peşinde. E, evet, aynen. Temel ilerleme. İlerleme bir, e, yine bir gözlemci. Bir Aslında uzun anda orada bir evet, gözlemci aynen, oluyor yine. E, hasta'nın ve danışanın karşısında. İnsanlar ne yapmalı? Gençler ne yapmalı di, di, diye sorduğumuz. Evet, bir evet. kere gençler doğru düşünmeyi öğrenmeli.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 Ee, mutluluk böyle bir şey aslında. Şahanesiniz. Seçim yapmak ve o bedeli ödemek. Şahanesiniz. Ben çok teşekkür ederim. Ben Benimle bu programda olduğunuz için Şifa Curup. Seni selamlıyorum sevgiyle. Allah razı olsun. Hakkınızı lütfen helal edin. İyi ki bu toplumun kızısınız ve iyi ki buradasınız. Teşekkür ederim. Tekrar Evet bir programın daha sonuna geldik. Çok her şeyi konuşamadık ama Yüksel Hocam çok güzel anlattı. Cennet annelerin ayakları altındadır. Ve şifayı Rahman'dan, Besmele'den, Rahim'den gelip bize akana kadar bizim nasıl dışarı sunduğumuz önemliydi tabii. Evet bana yazın, kanala yazın. Konuşulmasını istediğiniz sorularınızı lütfen bekliyorum. Konuk olmak isteyen kardeşler ve arkadaşlar varsa hepinizi davet ediyorum. Burada konuşmak üzere. Şifacı ruhlar sizi bekliyorum diyeceğim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.